Merhabalar ben Ray Bugün sizlere ekran kartı sürücülerini nasıl yükleyip güncelleştirilebileceğinizi göstereceğim. İlk öncelikle ekran kartımızı öğreniyoruz direkt. Aykut gençisine girip görüntü bağlaştırıcılarından ekran kartımızı öğreniyoruz. Burada artık herhangi bir marka, Intel, AMD, Nvidia gibi markalar yazılır. Markamızı öğrendikten sonra Google'a markamızla ilgili Nvidia için Şimdi via driver, AMD'nin aynı yerlerinde de aynı şey söz konusu. Burada açtığımızda eğer ekran kartınızı tanımladığınız ancak markasını planlıyorsunuz işte XT6900 mü 6800 mi bilmiyorum. Eğer bunu bilmiyorsanız otomatik tanımlama var ee, grafikler ve chipsetler için. Intel'de de, Nvidia'da da yine aynı şekilde var. Bundan sonraki adım ise yükledikten sonra sürücünüzü taraması. Tarayınca zaten otomatikman size en uygun, en günceline yükleyecektir. Peki başka neler var? Sürücüyü yükledikten sonra ekran gidebilir. Çünkü ekran kartına yeni entegrasyon yazılım ekleniyor. Ve ikinci husus da şudur. Resmi siteler haricinde bir yerden yüklemeyin. Çünkü ekran kartınıza erişim izni verdiğiniz için kötü niyetli insanlar yani bilgisayarınıza virüs de bulaştırabilir. Ekran kartınıza farklı bir sürüm de yükleyebilir. Yani ekran kartınızdan mining de yapabilir. Bu yüzden dikkatli olun. Üçüncü bir husus. Yanlış Sürücü yükleme yanlış sürücü yüklemeniz durumunda ekran kartı çökebilir yani bir lisyer çökebilir ekran kartına yanlış sürücü yüklediğinizden dolayı bu hususlarda dikkat ederseniz ekran kartı sürücünüzü kolaylıkla yapabilir ve güncelleştirebilirsiniz ee, eğer her adımı doğru yaptınız ancak ekran gitti gelmediyse destek e, ekran kart sürücüsünü kaldırıp destek ekibiyle iletişime geçin. Yani Nvidia'da destek burada ama diğerlerine ben bulamadım. Support'a geldiğimizde, ha burada, burada, Intel Intel'deki nerede? O da burada. Yine aynı şekilde sorabilirsiniz. Bu kadar da, başka bir şey şu anlık yok. Canzi bakın izlediğiniz için teşekkür ederim.